Herkese aleyküm arkadaşlar. Evet mezun tayfa hoş geldiniz. 2021 YKS adayısınız artık. Kendinize belirlediğiniz tercihler vesaire yapıldı. Üzerinden baya bir zaman geçti. Aslında ben sadece video çekiyorum. Kitap okuyordum, e, oturup bir video çekinlerim. Hava güzel, ses yok ortamda. Bazen dışarıdaki sesler çok oluyor ve çürük sesleri vesaire geliyor arkadan çok. E, şu anda sakin dışarı. Saat öğlenin sıcağından dolayı olsa gerek kimse yok dışarıda. Evet, mezunun kaldınız. Tekrardan hoş geldiniz. Bir sene daha hazırlanacaksınız. Kötü olarak bakmanızın pek bir manası yok. Ama bu sene biraz zorlu bir sene olacak. 2020 her ne kadar sıkıntılı bir sene olduysa bu sene de öyle olacak gibi görünüyor. Çünkü daha pandemi süreci hala bitmedi ve devam ediyor. Aşılar vesaire konusunda kimse kesin bir şey açıklamış değil. Hani Daha aşı çıksa bile her türlü uzun bir zaman alacaktır bunun bitmesi vesaire. O yüzden evde çalışmaya alışmanız gerekiyor şahsi fikrimdir. Bugün sizlere birkaç öneride bulunacağım. Ben mezun keneler yaptım, ee, nasıl çalıştım, onlar hakkında bahsedeceğim. O zaman hadi videomuza geçelim. Şimdi bir öncelik olarak bu sene evde çalışmayı öğrenmek gerekiyor herkes açısından. Ortama girmemiz gerekiyor, çok ortalıkta dolaşmamız gerekiyor. Evde kendinize bir çalışma ortamı ayarlamanız gerekiyor. Biliyorum herkesin odası yok, herkesin çalışma masası yok. En azından mutfaktaki masayı kullanabilirsiniz. Mutfakta genelde çok ses olur, masayı kendinize ait bir köşe yapıp oraya da koyabilirsiniz. Çünkü mutfakta bizim de masamız vardı ve çalışmaya çalışınca arkada bulaşık sesleri vesaire çok gelince insan çalışamıyor, sıkıntı oluyor ister istemez. Youtube'daki dersleri izleyebilirsiniz. Paralı platformlar var, oradan da izleyebilirsiniz. Bir tane yazıcı almanızı öneririm ve bir tane bilgisayarınız veya tabletiniz olsun. Eğer bunlar yoksa telefonla da, şu an izlediğiniz telefonla da bile izleyebilirsiniz videoları. Durundurma konusunda biraz sıkıntı yaşıyor olabilir. Reklamlar konusunda sıkıntı yaşıyorsanız, iPhone için Opera tarayıcısını önerebilirim sizlere. Opera'yı indirin, e, reklam çıkmayacaktır. Android için de keza aynı şeyi önerebilirim. Opera tarayıcısını indirirseniz, YouTube açarsanız, orada reklam çıkmıyor. Bu da benden size bir tavsiye olsun. Reklamlardan sıkıldıysanız, artık reklam görmeyeceksinizdir. Videoyu uzandırabilirsiniz vesaire. İkinci olarak kendi rehberiniz olmanız gerekiyor. Sene içerisinde istersem mental olarak ve en çok da psikolojik olarak çok yenik düşüyorsunuz. Sürekli işte ben çalışayım, sürekli çalışıyorum, sürekli ediyorum vesaire gibisinden. Yani psikolojik olarak sürekli bir ikilemde kalıyorsunuz. Çalışsam mı, çalışmasam mı? İşte en kötüsü bugün ne yapacağını bilmiyor olmanız vesaire. Plan yapmadan çalışmayın. Eğer ki istek gelirse ben size bir örnek plan nasıl yapılır, aylık, haftalık, günlük, onunla ilgili bir video çekebilirim eğer isterseniz tabii ki. E, elimde güzel bir kaynak var, kaynak dediğim çalışma programı için güzel bir kaynak var elimde eğer isterseniz size örnek bir çalışma programı yapabilirim. Üçüncü olarak YouTube'da takılırken vesaire yan tarafta videolar çıkıyor bazen, saçma sapan yerlere kayabiliyorsunuz, kaymayın, istikrarlı olun, istikrarınızı kaybetmeyin. Ben nasıl matematikte istikrarlı bir şekilde çalıştıysam sizler de çalışın. Diğer derslerimden övünmüyorum çünkü çok iyi yapmadım onları. O yüzden onlara övünecek bir şey bulamıyorum. Biyoloji seviyordum ama o da biraz nankör çıktı. İki senedir peşimi bırakmadı. Altıda altı yapıyordum. Bu sene de altıda altı yaptım. Pes etmemek çok önemli bu sene içerisinde çalışırken. Şimdi başlarda hızlı çalışıp, çok çalışıp bitkin düşmene hiç gerek yok. Bir iki ay sonra çünkü bir kırılganlık dönemi başlayacak. Aralığa doğru böyle bir kırılganlık dönemi başlıyor. Sonrasında sömerse tatilinde böyle bir kırılganlık dönemi başlıyor. Ben size önceden uyarayım. Bu videoyu o zamana gelince tekrardan bir açıp izlersiniz. E ne dediğimi çok daha iyi anlayacaksınızdır. Çünkü ilk başladığı hızlı çalışınca, hızlıdan kastım çok çalışınca ve plansız, programsız gidince ileriki zamanlarda böyle bir bıkkınlık oluyor. Ben ne yapıyorum, neredeyim şu an, nerede olduğunu bile unutuyorsun. Emin ol, hani ders çalışırken insan ne yaptığını bile unutuyor bazen. Hele ki YKS sürecinde bunu yaşadığım zamanlar çok oldu. Yazın güzel bir şekilde çalışırsanız aslında, çalıştığınızın meyvesini yersiniz, orta kısımlarda doğru göreceksinizdir. Hani THT'de birden bir yükseliş beklemeyin, tyt matematik vesaire. E, soru tipi görmeniz çok önemli. Birkaç öneride bulunmuştum matematik kaynak önerilerinde, oraya gidip bakabilirsiniz. Ve kaynak önerileri videosu da var, oradan da e, eğer hangi kaynağı al alacağınızı bilmiyorsanız, orada birkaç öneride bulunmuştum sizlere, güzel kaynaklar önermiştim. Oraya da bakabilirsiniz ve son olarak artık çalışıyorsunuz motivasyon düşüyor işte bir zaman sonra kimse sizi takip etmiyor veya ilk başlarda olduğu kadar kimse size ilgi göstermiyor artık normalleşme sürecine giriyorsunuz ders çalışken hani daha önce hiç çalışmayan varsa böyle ders çalışmaya başladıktan bir iki ay sonra hani artık millet bakıyor yani çalışmanın zamanlar gözüne batıyor ilk başta da zamanlar gözüne batıyordu sonrasında Çalışmadığın zamanlar gözüne batmaya başlıyor. O yüzden sizlere kötü şeyler söyleyen elbet olacaktır. Hiçbir zaman moralinizi bozmayın. Sadece geleceğinize giden yolda siz bu üniversite sınavını bir basamak olarak kullanıyorsunuz. Ee, çok fazla kasıp şey yapmanın bir manası yok. Hani o kadar kasmayın. Çok büyük bir şey olarak görmeyin. Ee, sadece bir basamak olarak kullanacaksınız bunu. Sakin olun, güzel çalışın. Planlı programlı çalışın. Dediğim gibi bu. Planlı çalışma çalışmayla ilgili bir video çekebilirim eğer isterseniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım söylediklerim işinize yaramıştır veya yarayacaktır. Gönlünüzce olmasını diliyorum her şeyin. Bana özel sorularda bulunmak istiyorsanız veya aklınıza takılan bir şey varsa yorumlar kısmında belirtebilir. Veya instagram adresimden bana yazabilirsiniz. İsmail Demir 0 sonunda var. Bir twitter adresim var. İsmail sonunda sonunları X var. Kendinize çok bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.